Uzay, uzay vur şunu. Nereden gis Hasan Atmaca? Deneme giden herkes kendi ateşini yanında götürür. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.